Aslında biraz daha hayatlarımız içerisinde bir şeyler doğru gitmeye başlıyor. Bir şeylerin farkına varıyoruz. Empati kurmaya başlıyoruz değil mi tabii, sizin tabii. yol göstericiliğinizle En önemli birlikte. özelliği uzmanların kendisini başkasının yerine koyup onun penceresinden röntgen, fotoğraf, acaba danışan keçi yolunda mı çıkıyor, patikadan mı yürüyor, bu danışanımızı mutlu olacaksa eğer, bizim e, ilişkilerde özellikle dikkat ettiğimiz otobana çıkarmak. Yani amacı, gözyaşlarını dindirmek, mutsuzluk, depresyon gibi sıkıntılı yollara danışanın sapmasını engellemek. Yani bir, adeta danışanlar zaten bizleri kurtarıcı gibi görüyorlar. Ama biz kendimize bağımlı değil, onlara bu işi mesela empati kurma, dili ilişkilerde güç savaşı, iletişim ve uyum problemlerini nasıl çözeceklerini adeta balık tutmayı öğreterek bizler kadar olmasa da kendi hayatlarını direksiyonuna geçmelerini, kendi arabalarını, kendi hayatlarını devam ettirmelerine yardımcı oluyoruz. Başka bir özelliği de aynı bu arama motorları gibi, navigasyon gibi şu yoldan gidersen şu kadar Kısa sürede ulaşırsın, bak bu yolda seni köpekler kovalar, bak şu yol zehirli, bu yol dikenli, şu yol seni boşanmaya götürebilir gibi veya şu davranışın çocuğunda özgüven eksikliğine neden oluyor veya olabilir dediğimizde danışanlarımız, hele anne yürekleri, hele sizler gibi bayanlar hemen direksiyonu kırıp İnatlarında bir azalmaya, bağırmalarında bir ses ayarı ve dengeye ulaşıyorlar. Herkes keyif alıyor.